Kürk dikmenin 5 altın kuralı Kürk gibi peluş gibi uzun tüylü olan kumaşlara dikerken keserken kalıbı kumaşa aktarırken normal kumaş muamelesi yapamıyoruz maalesef bu kumaş çok daha özel ilgi istiyor bu yüzden size beş tane kural belirledim İlk ile başlıyoruz bir. Kumaşın yönünü belirleme. Normal kumaşların enine ve boyuna olmak üzere iki türlü yönü var. Boy kısmını normalde simetrik olarak iki yönde kullanabiliyoruz. Fakat kürk kumaşlarda bunu yapamıyoruz maalesef. Çünkü kürkün bir yönü var. Elinizi bu şekilde taradığınızda kürkün tüyleri aşağıya doğru akacak. Ters yöne doğru taradığınızda da kötü bir görüntü oluşacak. Bunun için ilk yapmamız gereken şey Kumaşın yönünü belirleyip, tüylerin aşağıya doğru olan kısmını belirleyip, kumaşın tersine işaret etmek. Bu şekilde kalıpları yerleştirirken doğru bir çizim yapmış olacağız. İkinci kural, kalıpları tek tek kesmek. Normalde biliyorsunuz ki bazen kalıpları keserken kumaşı ikiye katlayıp, iki tane simetrik olan parçayı aynı anda kesebiliyoruz. Mesela iki ön parça ya da arka bedenin ortasından katlayıp, ona göre kumaşın simetriyini alarak, ikiye katlayarak kesebiliyoruz. Fakat Türk kumaşlarda bunu yapamıyoruz maalesef. Çünkü kumaş çok pofidik. Katlandığı zaman onun orada bir kat yerinde bir fazlalık payı olacaktır. Bu da bizim yanlış kesim yapmamıza neden olacaktır. O yüzden kalıpları tek tek çiziyoruz. Şu an gösterdiğim gibi bu bir ön kalıp parçasıydı. Bunun çizimini yaptıktan sonra kalıbı tamamen tersine çeviriyorum. Arka yüzünü kullanarak da diğer parçayı kesiyorum. Küçük makas darbeleri. Türk kumaşı da yine normal kumaşlar gibi kesemiyoruz maalesef çünkü uzun uzun tüyleri var. Eğer normal düz makasla keserseniz ki bu benim normal dikiş dikerken kullandığım makasın aslında rahatlıkla kesiyor gördüğünüz gibi bunda bir sıkıntı yok fakat ters çevirdiğimiz zaman tüylerin kesik kesik olduğunu görüyoruz. Bunun için küçük keskinliğinden emin olduğunuz bir makas kullanmalısınız. Eşimin tıraş makasını kullanmış olabilirim <gülüyor> çünkü keskindi. Makasla kumaşın arka tarafındaki örmeye sadece gelecek şekilde küçük küçük darbelerle kumaşı kesiyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman ayırdığımızda tüyler de ayrılıyor ve gördüğünüz gibi tüylerin hiçbirisi kesilmemiş oluyor. Burada da aradaki farkı görebilirsiniz. Bu az önce kestiğim makas darbesiyle tüyleri kesilmiş olan bu da asıl yöntemle kestiğimiz ve tüylerine zarar vermediğimiz parça. Kürt dikmenin en meşakkatli altın kurallarından bir tanesiydi bu makas darbeleri. Ama sonunda değiyor yaptığınız işe ama bayağı vaktinizi harcadığını söyleyebilirim. Dördüncü kural, kenar temizleme. Bu kumaşlar uzun tüylü oldukları için dikerken eğer kenarlarını temizlemezseniz araya sıkışacak tüyler ve dikiş yerleri olduğundan çok daha fazla gözükecek ve profesyonel bir görüntü olmayacak. Burada size bir örnek olarak diktim burada gördüğünüz gibi dikiş yerleri gayet belli oluyor ve hoşta durmuyor şimdi yapmamız gereken şey kenarda normalde bir santimetre dikiş payı veriyoruz o payların hepsini tüylerden arındırmak onun için iki tane yöntem seçebilirsiniz ben böyle bir krep et aldım herhangi bir metal bir parçayla ince bir parçayla ayırabilirsiniz önce bir santimetreden tüylerin kenarlarını ayırıyorum ayırdıktan sonra makasla hepsini kesiyorum Etraf çok fazla kirleniyor tabii ki her taraftan tüy çıkıyor birkaç gün boyunca evinizden tüy, tüy çıkması normal olacak sizin için bunu göze almalısınız. Eğer bu tüy çıkma işlemini biraz daha azaltmak istiyorsanız ikinci yöntem olan ayırdıktan sonra oraya bantlayarak tüylerin bant yapışmasını sağlayabilir kesinliğinde biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Beşinci ve son kurala geliyoruz. Tüyleri içeri kıvırarak dikmek. Şimdi kumaş kenarlarını temizledik. Fakat dikerken geriye kalan tüyler hala ellerimizde dolanmaya devam edecek. Bunun için iki parçayı dikerken tüyleri elimizle içeriye doğru kıvırıyoruz. Dikkatli bir şekilde araya karışmayacağından emin oluyoruz. Sonra da manda alıyoruz ya da iğneyle sabitliyoruz. Bu şekilde yaptığımızda profesyonel bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Bu gösterdiğim arkamda görmüş olduğunuz kürkün kol parçası. Bu kol parçası iki tane parçadan oluşuyor, İkisini yüz yüzüne dikerken bu şekilde elimle sıkıştırıyorum ve sonrasında diktiğinde görüntü bu şekilde oluyor. Yani profesyonel. Dikiş burada bir yerlerde ama asla belli olmuyor. Beş altın kuralımız bu şekildeydi ama benim Türk hakkında bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. İlki nasıl yıkanır? Ben 30 derecede bebek deterjanı ile yıkadım. İlk kuruduktan sonra da tüyleri eski formuna geri döndü. Taramama bile ihtiyaç duymadım. İkincisi hangi iğneyi kullanmalıyız ben Singer'in iğnelerinden e, normal iğne kullandım başka türde iğneler de var kot kot iğnesi jarsi iğnesi gibi benim kullandığım normal iğnenin 14 numarasıydı biraz kalın çok da kalın değil bu iğne ile çok rahat bu kumaşı dikebildim bu da merak ettiğiniz bir sorunun cevabı olabilir diye düşündüm bunun dışında kürt dikmek zorlayıcı değil. Olay sadece biraz meşakkatli, özellikle kesim aşamasında ve tüylerini ayıklama aşamasında biraz zahmeti var ama sonuç değiyor. Arkamda görmüş olduğunuz kürkün dikimi de çok yakın zamanda kanalımda olacak. Bu yüzden bildirimlerinizi açmayı, oradaki zil işaretine tıklamayı unutmayın ki ben videoyu yüklediğinde sizin de hemen haberiniz olsun. Kürk hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bu kürkü nereden aldığımı merak ediyorsanız eğer. Oraya tıklayarak alışveriş videomu izleyebilirsiniz. Fatih Çarşambık Kumaş Pazarından almıştım. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.